Herkese merhaba. Çocuklara İngilizce Öğretiminde Oyunlar isimli ücretsiz webinarımıza nasıl kayıt olursunuz, sertifikanızı nasıl alırsınız hepsini bu videoda size anlatmaya çalışacağım. Ben Doçent Doktor Kürşat Cesur. Bu webinarı ve okul öncesi dönemde İngilizce Öğretimi sertifika programını sizlere hazırlayan ve sunan öğretim elemanıyım. Öncelikle e-sertifika.comu.edu.tr adresine giriş yapıp genel katılımcı seçeneğini seçerek kendinize ait tüm bilgileri e, oraya işleyip sertifika sistemine kayıt olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sertifika sistemine kayıt ol butonuna basmanız gerekiyor. TC kimlik numarasını e, yazmayan adaylar oluyor. Evet siz bilirsiniz. Ancak E-Devlet onaylı hani barkodlu sertifikanızı almak istiyorsanız TC kimlik numaranızı lütfen doğru yazın. Ayrıca e-mail adresinizi yanlış yazdığınızda da mail adresinize hiçbir zaman şifre gelmeyecek. Mutlaka e-mail adresinizi dikkatle kontrol ederek sisteme kayıt olun. Sisteme kayıt olurken girmiş olduğunuz mail adresinize bir şifre gelecek ve bu şifreyle Oturum açacaksınız. Üç tür oturum türü var. Bu oturum türlerinden öğrenci girişini seçeceksiniz. Herhangi bir kursa katılan katılımcı öğrenci oluyor. Akademisyen, biz yani kursu size hazırlayan ve sunan eğitimciler, yönetici de sistem yöneticisi. Kursu dinlemek için geliyorsanız, akademisyen de olsanız öğrenci girişini tercih etmeniz gerekiyor mail adresinizi ve şifrenizi doğru bir şekilde yazıp oturumu açın. Ardından iki tane etkinliğimizi göreceksiniz. Birisi ücretli olan okul öncesi dönemde İngilizce öğretimi sertifika programı. Diğeri ise ücretsiz çocuklara İngilizce öğretiminde oyunlar webinarı. Ne fark var? Oyunlar webinarında sadece oyunları anlatıyor. 11 adet oyunu Sınıf içerisinde kullanabileceğiniz eğlenceli oyunları, oyunların faydasını anlatmakta. Ve bunu dinlediğinizde herhangi bir sınav olmayacaksınız. Sadece katılım belgesi alacaksınız. Ancak diğeri bir eğitim programı. Yani okul öncesi dönemde İngilizce öğretebilecek e, seviyeye getirecek bir eğitim programı. İçerisinde 16 adet video var, bir tane canlı ders var ve tabii ki bu eğitimin sonunda bir de sınav var. Hepsinin sonunda alacağınız sertifika yine e-devlette görünecek. İkisi de. Yani okul öncesi dönemde İngilizce öğretimi programına kaydolan herkes webinara da kaydolabilir. İsteyen ücretliye gelmeyebilir, sadece webinardan katılım belgesini alabilir. Evet, biz ücretsize başvurduk. Ücretsiz'e tıkladık ve ona başvuru yaptık. Yukarıda gördüğünüz gibi başvurularım sekmesinde bu çocuklara İngilizce öğretiminde oyunlar webinarını görebilirsiniz. Ona tıkladığınızda ise bu webinarın müfredatını, içeriğini göreceksiniz. 3 adet ders videomuz var. E, ders videosu kısmına tıklayıp videoyu izleyebilirsiniz. Ders sunusu kısmına tıklayıp da pdf'ini indirebilirsiniz. Sununun pdf'ini indirebilirsiniz. Ders videosu kısmına tıkladığınızda bakın sağ tarafta dersi tamamladım butonu var. Videonun hepsini izleyerek orayı mutlaka tıklamalısınız. Yoksa sertifikanızı alamazsınız çünkü katılımcı olarak katıldığınız bu webinarı izlemek zorundasınız ve webinarı değerlendirmeyi de unutmayın. 5 yıldız verirseniz mutlu oluruz. Videonuzu izleyip dersi tamamladım kısmına tıkladığınızda en altta gördüğünüz, bakın, tek kartla oynanan oyunlar yani birinci videomuz yeşil olacak. Dersi tamamladım butonunu tıkladığınızda karşınıza böyle bir uyarı çıkacak. Emin misiniz? Evet, sertifika için dersi tamamladım tuşuna mutlaka basmalısınız. Tuşa bastıktan sonra gördüğünüz gibi dersi tamamladınız yazısı çıkacak ve yeşile dönecek rengi. Altta da birinci videonuz tik almış olacak. Yani birinci video tamam anlamında. Bunu ikinci ve üçüncü videolarda da aynı şekilde dersi tamamladığımı tıklayıp emin misiniz sorusuna evet cevabını vermelisiniz. Üçüncü videonun sonunda emin misiniz sorusuna evet dediğinizde karşınıza tebrikler yazısı çıkacak. Sertifika programını başarıyla tamamladınız. Sertifikayı bakın sağ altta yer alan mezuniyet belgesi kısmından alabilirsiniz. Bu e-sertifika.com.edu.tr adresindeki sertifikanız. Ayrıca e-devlet üzerinden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi hizmetinde yer alan sertifika sorgulama linkinden de belgenizi alabilirsiniz. Önce mezuniyet belgesi kısmına tıklayalım. Burada sertifika raporu Al. Sertifika raporu kısmına mutlaka tıklamanız lazım. Oraya tıkladığınızda ise otomatik olarak Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doktor Cumali Yaşar'ın ve Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Sedat Murat'ın imzalarıyla sertifikanız karşınıza çıkacak. TC kimlik numaranızı doğru girdiyseniz sertifikanız direkt e devlete de yansımış olacak. giris.turkiye.gov.tr adresine TC kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra buradan sertifikanıza ulaşabileceksiniz. Arama butonuna çomu sertifika yazmanız yeterli. Karşınıza direkt sertifika sorgulama linki çıkacak. O linke tıkladığınızda Direk katıldığınız bütün webinarın, kursun, programın hepsinin otomatikman listesini görebileceksiniz. Sağda gördüğünüz belge oluştur linkine tıkladığınızda ise sertifikanız karşınıza çıkacak. Öncelikle dili Türkçe seçmelisiniz. Ardından barkodlu belge oluştur kısmına tıklayarak sertifikanızı alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sertifikanız E-Devlet'te de hazır. Sağ üst kısımdaki dosyayı indir butonuna basarak bakın sol alta pdf olarak direkt otomatik bilgisayarınıza inmiş olacak. Sertifikanız hayırlı uyurlu olsun. Videoyu dikkatli bir şekilde dinlediğiniz için teşekkürler. Herkesi ücretsiz webinarımıza bekliyoruz. E-mail adresinizi ya da TC kimlik numaranızı eğer yanlış kaydederseniz sisteme teknik destek için sem@jomu.edu.tr adresine e-mail atabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.